Temavi insan var o indi bize Fidyemiz olmaya geldi dünyaya Hizmet edilmeye gelmedi bize Şah hizmet etmeye geldi Hizmet edilmeye gelmedi bize Şah hizmet etmeye gelmedi Hükümdürler halka tahaküm eder Halka baskı yapar, ezer zulmeder İnsan halka sırf hizmet eder Canını vermeye geldi dünyaya İnsanoğlu halka sırf hizmet eder Canını elmeye geldi dünyaya Cervanım insanı Kamil İsa'dır Sevgi ve özveri örneği Şah'tır Yerimize öldü Kurbanullah'tır Dara gerilmeye geldi dünyaya Yerimize öldü, kurbanullah'tır Dara gerilmeye geldi dünyaya